Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cyberpunk 2077'nin Night City sokaklarına e, girmeye çalışacağız. Ancak öncesinde şunu belirtmek istiyorum. E, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz olan Ege'nin bilgisayarı yanmış bulunuyor Cyberpunk denerken. Gerçekten çok üzüldük. Çok kötü oldu kendisi için. Umarım en yakın zamanda toplayabilirsin. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Evet... Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim Twitch'ten de Cyberpunk yayınımız var ve oradan e, takipçilerin tamamıyla chat'in isteğine göre hikayeyi yönlendiriyoruz. Normalde o videoyu buraya paylaşacaktım ama velakin şöyle bir durum oldu. Nasıl bir durum oldu? Orada yayınımız biraz parçalı bölünmeli geçti. E, biraz takıla takıla geçti. Ben size e, o süreci aktarmak istemediğimden dolayı ilk bölüme mahsus arkadaşlar burada... Size bu bölümü tekrardan çekip oynayacağım. Böylelikle kesintisiz bir bölümün ardından yayında kaldığımız yere kadar oynadıktan sonrasında diğer bölümleri yayından koymaya devam edeceğiz. Evet öyleyse başlayalım. Hemen karakterimizi tekrardan yapmakla. Normal ayarlıyorum ben zorluk seviyesini. Çok zor oldu mu beni biraz şey yapıyor. Zorluyor arkadaşlar. Zor zorluyor ve şirketçe gidiyoruz. Erkek açacağız. Şimdi karakter yapım aşamasını geçiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten kanalımızda bir tane detaylı karakter yapma videosu bulunuyor. Nasıl yaptığımızı ıı, izleyebilirsiniz oradan. Hemen son aşamaya getiriyorum arkadaşlar. Ve geçelim. Evet arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey yapmıştık orada da. Şimdi karakteri onaylayıp hemen dalıyoruz. Ve oyun başladı. Ah. <gülüyor> of kusarak başladık ya resmen. Oradayım tabii ki. Bu Jack'i bizim arkadaşımızın en yakın arkadaşı gibi bir şey. Orada baktığımız yönlere doğru da karakter bakıyor şöyle. <gülüyor> ne dedin abi öyle neye kalkıştın demesi kolay. Ölmedik daha. Bu arada yayındaki seçenekleri veriyorum arkadaşlar. O yüzden endişelenmeyin. Bir sorun mu var? Dikildi orada bizi dinliyor ya görgüsüz herif. <gülüyor> O kadar da güvenli bir şirket elemanı değilmişiz ya. Me merak etme ama. Ve oyun harika. Bu arada abiler, bunun kaydını farklı şekillerde almaya çalıştım. Mesela ee, OBS'le falan çektim, Streamlapse'le çektim, hepsi kötü sonuç verdi. Heh istiyorum, var mı? Var mı? Cık, ey Allah'ım sigara içme odalarında, neyse. Kapalı kalın orada. Biz oyunun içine akacağız. Öfff. Aga be her şey çok kaliteli gözüküyor. Şu görüntülere bir bakın. Harika. Her detayı işlemiş adamlar. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Pardon. Cevapla, cevapla, cevapla. Arthur Jenkins. You hurry up. Tamam, geliyoruz abi. Bize o kadar şey yapma yani. Buradan... Ah. No. Açımanızı yetiyormuş galiba. Ne bakıyorsun? <gülüyor> Adama bak şey yapıyor. Teşekkürler. Adamlar bazen şey şey bakıyorlar. Salak salak sinir oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> hatırladık. <gülüyor> Her ne kadar tanımasam da oyunun akışı boyunca şey yaparız. is your biraz önce konuştuğumuz adam. Ne diyorlar ki ona? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Japonlar. Ah, umarım karşılaşırız oyun boyunca. <gülüyor> Neyse ya daha fazla kapa açmayalım. Bizim patron delirecek yoksa. Çok iyiydi, çok iyiydi. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Üs, sevmiyorum ya. Sanki böyle bizi bozuyormuş gibi geliyor sistem. Oh bu arada <gülüyor> adam ACB LCD... <gülüyor> ekrandan izleyebildiğin ailesini. Bu arada masanın devamıymış gibi hissettiriyor şöyle bakınca. Daha deminki şeyde bu vardı abimiz infaz etti Evet Sorunun icabına böyle bakıyorsan Ağabey bunlar hep bize patlayacak şeyler işte ya. Bizi <gülüyor> kaybettik. <Adam> şey <gülüyor> Devam et yapıyor bir de oradan. Ağabeyin. Ağabeyin. Ağabeyin. tavırları çok iyi ya. Aa, Osaka, Japonya. When she became director of that's when she finally Herkes birbirlerine bir şekilde bir yerlere göndermeye uğraşıyor arkadaşlar. I do what she doesn't have the guts to do. conquer. Effective strategy biz her zaman kendimizi savunmalıyız Çünkü samuray gibi oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar biraz sert bir karakterimiz var bu aga biz de mi oturacağız oraya oturamıyoruz değil mi üzücü Keşke <gülüyor> yapsalarmış Chipi al. Veri chipimi her zaman bir sormakta yarar var. <gülüyor> <Üş>. <gülüyor> Susan, aboneliği bir şeyler, Knightsley sendikası, Swiss Bank. Her şeyini çıkardık kadının ha. Her şey beyne yazılı şu anda. Harbiden dedik her şey var yani. You said it i need to defend myself talked about <gülüyor> this i'll go down with you <gülüyor> that's true but everyone <gülüyor> knows you <gülüyor> only made it to where you are thanks to me ada baklı happen <gülüyor> if i refuse don't ask stupid questions this isn't a request To... oh makita <gülüyor> sarı küçük <çıkmaz> abi <gülüyor> abi küçük detaylar çok hoş olmuş şöyle <gülüyor> Oyun resmen animasyon püskürüyor üzerimize ya. Tamam. Tamam. tamam. Abi adam... Bir dövmediği kaldı bizi. Yok be aslında o kadar da sak davranmadı ama ne bileyim. Bir sinir bozucu bir durum. Hacı nerede kaldı o reportlar? Neyse kızmayalım mı? O bize kızdı biz de ona kızalım <gülüyor> Tam bir <şirket> gibi çalışsan gibi. Send it to Yılan demek az kalır. İyi abimizle bir görüşme ayarladık gibi duruyor. Bu arada burada sanki bizim bir tane odamız vardı arkadaşlar. Oraya da girdiğimizi hatırlıyorum ama. Şu anda o hangisiydi çıkaramadım. Aa, ha, buradan giriyorduk. İyi bulduk gene. Hayda. Hayda. Bak bunu yayında hiç fark etmemiştim. Frankfurt'la mı ilgili? Frankfurt Neymiş olay? <gülüyor> biraz riskli bir şey. Ne tür riskleri var bir öğrenelim. Limit the threat to varmış. Çekelim abi. Çekelim abi. Çekelim, abi. Aha <gülüyor> başımıza bir belada. Ah buraya oturup yayında birkaç işlem yapmıştık şimdi bakalım hala daha şey olacak mı kalk çekmeceyle başlayalım. Dur dur dur dur lan çekmece pardon. Ha tamamdır değişiyormuş galiba. Hmm... Bilgileri aldık. Bunlar cepte. Bilişsel güçlendirici kullan... Yani ne zarar gelir ki? <gülüyor> Kafayı çektik abi 2 saniyede. <gülüyor> Mesajları okuyamıyoruz bile. Bak yayında bunu yapmamıştım. Merak ediyordum. Yapsak ne olur diye. Böyle olmuş. Yıldızları tatil. Bu reklam arkadaşlar. Şöyle bir geçiyorum. Okumak isteyenler olursa diye. Önceki haftanın sonuçları. Biyolojik verilerde bir anormallik var. Önceki sonuçlardaki gibi. Kortizol. E, kotek. Kote kolamin ve adrenin sevileri, seviyeleri yüksek. Hormon engelleyicisi. Bir temel sıfırlama yapılmadan önce sadece 2 hafta kullanılmıştır. Ama sen 3 haftadan fazla kullanmaya devam etmişsin. Bu arada bu bizim bilgisayarımız zaten. O zaman o da zararlı değildir. V çünkü kime? V yani biz. Eğit eğitmeninle görüşüp bir iyileşme planı hazırla. Salla ya. Arasak Antalya'lık departmanı Night City'den gelmiş gene bize. Operasyon Denetim Departmanı Ku Kurtlu Operasyonu <gülüyor> operasyonuyla ilgili kurul toplantısına verdiği kararlar şu şekildedir. Herhalde bizim o konuştuğumuz adamın notları. Operasyon doğru düzgün bir planlama uyulmadan gerçekleştirilmiş. Bundan ötürü ajanların hayatlarını daha da önemlisi şirketin itibarını riske atmıştır. Operasyon falan filan falan filan. Şirketi bayağı bir şey etmişiz. Neyse bunların hepsini hallederiz herhalde ya. Yeni alan. Yerintin mühütmeni. Hmm. Önemli bir şey yok gibi. Dosyalarda ne var? Rapor özeti. Heh. Utah, Nevada'da, Arizona ve ee, Montana'daki bağlantıların verdiği raporlardan alınan verilerin incelenmesinin ardından federal bölgedeki Araska varlıklarına karşı herhangi bir etkin YAB'de ee, eylemine rastlamadık yapt artık neyse ancak aynı şey e, malatisi kaynakları mu, e, muhtemel tehditler için geçerli değil şirketin yapt hükümeti ile bariz şekilde yakın ilişkileri olsa da dahili işlemler ve bilgi akışı üzerindeki sıkı kontrol sebebiyle önemli bilgilere ulaşamadık şimdilik kendi sağ ajanlarımızın topladığı doğrulanmış ikinci dereceden Kalıntıları kalıntılarla idare etmemiz gerekiyor. Sonuç daha fazla istihbarat toplanması gerekiyor. Mevcut veriler ikinci dereceden bundan ötürü de kesin sonuçlar çıkarmamıza olanak sağlıyor demişler arkadaşlar. Şöyle bir A'da tıklayalım. İçimizde kalmasın. Arasaka. Aa burada her türlü şeyi seçebiliyoruz ya. Neyse kalkma zamanı gelmiştir. Evet arkadaşlar. Bunu da alalım. Yeni çip kariyer bileştirmek istiyorsun. Bu ne? <gülüyor> New Watch diye bir şey. Şöyle bir indirelim. Okumak isteyen arkadaşlar varsa şöyle bir okumuş olurlar videoyu durdurarak da olsa. Evet artık gidebiliriz. Aa bizi tuvalette rahatsız eden herif. Neyse, ayar olmuştum ben o adam ama artık yapacak bir şey yok. O elemanın raporunu gördüm. Vay anasını ya diyor. Oha bizim ölen adamlardan bahsediyor. Öğrenemezler tabii ki. Hmm. Gene bir tarama. Uf. Çok fazla aydınlık ve aracımız abi işte burayı seviyorum ya burası burası harika arkadaşlar. Liz vara <gülüyor> git. Bölge tanımasına falan gerek yok abi. Hahaha. <gülüyor> Haberlerimizi de açtık, bir yandan dinleyelim. Akaaa! Gezegene bak! Gezegene demiş bir şerre. Yani soçlu o da gezegen içerisinde. Dur dur dur dur! İçkimiz dökülmesin. Tamam, bu manzara içinde biraz içebiliriz. Abi lükse gel ya. Her ne kadar bizim aracımız olmasa da, olsun ya. Öff be, grafiklere bak abi. <gülüyor> Hologram silah. Yaşam koçu. Aaa! Mesajını okuduğumuz şey. Cevapla cevapla. We want to schedule Adamı yollayalım gitsin abi bu ne? Perform automotor <gülüyor> relaxation exercises 3 Biliyorsun, biliyorsun. Eee. Çok inandı karakter bu arada. Aa bu arada ışıklandırmalar muazzam güzel olmuş ve Merak eden arkadaşlar için full grafikteyiz abiler. Uuu. orada çok da hoş olmayan bir reklam var. Şöyle çevirelim kafayı. Tabi şehir, artı 18'den geçilmiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o ne <oğlum? gülüyor> prosedür <proster> dinlemiyoruz. <gülüyor> Lan bir dakika basket... <gülüyor> basket saz abi, bildiğin dibine ineceğiz. Lan Üfff Üfff Abi ya samuraylar biraz acımasız olabiliyor şuna bak adamın Öldürdük mü lan Tamam tamam Bunu ben de istemiyordum Ne kaçması iş için geldik Eee evet, geçeyim. Lizzy ise hoş geldik. Bar gibi bir yer herhalde. Kafamı çekiyorsunuz lan burada. Aaa. Şunlara bak. Neyse. Vaaah. Haa kostümlere tiplere geldi ya. Haa konuşabiliyoruz galiba biriyle. Uçanık açalarız. <gülüyor> ne? Ha, ne şeymiş? Şuradan merdivenden inelim. <gülüyor> Aldam ölüyor lan. Kusacak mı diye merak ettim o kadar detaylı inmişler mi ama umarım kusmaz herhalde. Ha bir şey detaylara bak. Herki ya, ya kusmayacak. Tamam ama güzel yapmışlar yani. konuşabiliyor muyuz herkese? Herkese konuşamıyoruz. Ay herkes bizden bahsediyor. Ba Dostumuza Tell Allah umarım boylamayız. <gülüyor> Sipariş verdik. <gülüyor> Güvendiğimiz birisine verelim direkt sorgulamadan ya. Şimdi adama ayıp etmeyelim Aramızda, aramızda kalsın ama falan falan falan falan diyerek şimdi. real ah, sanırım bu işe çok ulaşmak istemiyor it situation i aga ya, birisini ortadan kaldırmaya oynuyoruz şu anda <gülüyor> okay maybe you don't <gülüyor> ayda İçelim ya, abimiz sonuçta. <gülüyor> Bu çok iyi ya, çok etkiliyor cidden çok güzel. İç iç. Ne abi? Diablo cehennem... Cihandan... Falan demekti galiba ama Ucundan yakaladık Today, <gülüyor> Yarın... başkasından seni indirmesini isterler. Aga ve Bu işler böyle... Bu işler böyle, Jack. Some well abiler, bunların hepsini sizlerle tek tek indireceğiz. O şirket bizim olacak. Got a problem? V. Is that right? <gülüyor> Siz Genel Merkezdesiniz. Sizi tanımıyorum. Genel merkezden bunlar <gülüyor> Yeni <gülüyor> paylaşacağım. Paylaşacağım. Oldu. <gülüyor> Görev sizi ilgilendirmez. Hem de hiç. Lan. Adam ekliyor bizi. Yutumuzu da ne <gülüyor> da ekliyor? <gülüyor> <de> ekliyor. <gülüyor> Birader yardım etsene. abi be! Adam da bizi satıyor. Neden yardım et ki? Çok saçma. Çipi teslim et, hepsi burada. Nasıl aldınız? Rahatımızı da bozmuyoz yalnız bir yandan. Ayak ayak üstünde. Ama başka seçenek bırakmadınız ki. Bak şu adamın tipe bak ya. Eeeeeeyyy dostum. Şükür brader <gülüyor> <kardeş>. hiç karışmasaydın. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Biraz evet. geç kaldı sanki, çipi vermeden önce sanki gelse olmazdı, değil mi? Hikayeyi ilerletmek için bunlar hep. Üzücü. Bu <gülüyor> <gülüyor> Like shit. Like shit. Acı ah. <gülüyor> <gülüyor> polisi falalara ambulans çağır bir şeyler polis arama dur yanlış oldu ama arasa yani bir hastane iyi olur abi şuna bak drama'ya çok girmeyeceğim. Ayy. Hala bir dostum var ha. Acı oldu da acı açsam şirket beni ne yapar biliyor musun? Mama hey. <gülüyor> right? so <gülüyor> <gülüyor> yıldık ya. <gülüyor> Ve şimdi mükemmel bir geçiş göreceğiz abiler. Çok sevmiştim bu geçişi. Ben, Stanley, Düşer Şerine hep birlikte bir güne başlıyoruz. <gülüyor> Abi tipimiz çok iyi be. Kaçak işler yürütüyoruz. Fark ediyor, görüyoruz. <gülüyor> Haa şu abla güzel. baba baba -ba -ba. Beraber çalışıp işler yürütüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o dişin çıkması kötü oldu lan. Keşke buraları oynasaymışız ama be. Çok keyifli olurdu. Hatta benim kendi düşüncem arkadaşlar keşke buraları hani şey gerisinde o şirketi böyle biraz daha da geç kaybetseymişiz. Belki biraz daha böyle çetrefilli olsa o hissi daha iyi verebilirmiş bize. Hani şu geçişleri de oynamak dediğim gibi keyifli olurdu. Veya daha sonrasında görmek. Ah ah. something the uh, dick some abiler bu bölüm ben kabul etmeyeceğim burada şey yapıyor uh, tutorial oyunun işte silahtır, hacktir, şudur budur falan filan nasıl kullanacağımızı gösteriyor no, no, bir şeyler süt attım onu da soralım ya. bari. Bu arada olur da tutorialda izlemek isterseniz yayında var arkadaşlar zaten. Öyle çok böyle kayda değer bir şey değil. Ee, sıkıcı bir şey o yüzden atlıyorum ki aksiyona bir an önce geçebilirim. Hadi geçelim. Ne tarafta lan? Şu basması çok eğlenceli olmuş ya. Dur lan. Hah. Aktif katları gösteriyormuş zaten. Bu ne? Aa borda tutorial'ımızla da bu ablayla yapıyorduk. <gülüyor> Don't make you any less part of this squad. <gülüyor> squad. <charming. gülüyor> Bug, could at least try to be nice. You want nice, supportive. Call a damn helpline. <gülüyor> <gülüyor> <compose> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da Chicago zero patlama de online bir şeylere girdiğimizde. Uh, Oo, alabiliyor muyuz bunlardan? Abla bir işe de yaramıyorum için. içeri gir içeri gir. İçeri gir teyze. Savaş çıkacak burada. Kadın da hiç sorgulamadı. Sorgulamaması daha iyi. Eeeet sekleyeceğiz. Uygula bakalım. İyi bu kolay olanlarındanmış şey. ya. Güzel. Oooop, loot'a da koşalım. Bunlar <gülüyor> ne? <gülüyor> Hiçbir fikrim yok ama. Aaa, keş dolar. Harika. Satarız, alalım. Veeeh, yeah, kokuşmuş yiyecekleri salla. Geleceğim, geleceğim abi, bir saniye. Burada önemli loot'lar var. Tam o kadar da bir şey yokmuş. Ah! Aa, gözümün önündeki çantayı kaçırıyordum ha. He. ay <gülüyor> hedef kadın mı? Yok yok değil, başka bir random sanırım. C'ye yaklaşalım. Ve <gülüyor> slowwalk sağ gidiyorsun. Tamam ki de Şu arkadaki çantayı görmedim sanmayın. Toparla MK. Neyse bunu alalım. kar. Tepemize bilmesin ara. Aham. Tavan vantilatörü. Başka bir şeyler var mı? Mesela şurada Sızma protokolü düşmanın dikkatini dağıt. Evet. Sende dağıt. Bu abi ekleyebiliyor muyuz? Kısa devre sızma protokolü. Deneyelim. Ee, 55 Yapamadık galiba ya Aa dur giriyor 16 O Salla ya ben bunun optiğini sıfırlarım Ve ardından da silahla canlarını okudum Çok sinirimi bozdu hacklenme süresi Eğim al abi Abi saklan Çok hızlı indirdik lan çok iyi Woow oh, oh, woow oh, oh, woow oh, oh. woow LAN Başka biri daha mı geldi buralardan? Adam tek attı lan Harbi mi ya Yapma be Şu oralarda Kayıt almayı yapmam lazım Çok üzdü şu anda Abi çok da güzel girdik içeri biliyor musunuz Tamam, sızma protokülü yapalım. 1C ve 55. Buradan 55 yapacağız. Yüklendi. Başardık. Optik sıfırlama kısa devre. Gerçi bir süre daha beklersek şey yapacak ya adama sısacağız. Gizli de girebiliyoruz galiba. Neyse ya Bam bam güm güm yani canlarını okuduk. Yarılacak oraları. Oyunu bir kaydetmeyi deneyeceğim. Oyunu kaydet. Çatışma sırasında oyunu kaydeder aslında. Harika. Abi çok güzel indirdik Üş. Abi o dademin de çok güzel indirmiştik de İşte bazen arada küçük aksaklıklar çıkabiliyor Mesela ne diyor Hepsini al abi. Aha adamın Yüzündeki bir şeyleri de aldık enteresan Çoook iyi. Beden kalsın. Küllük lazım olur. Bu ne? Aaa patlayıcı. Abi Aa, bunu baştan görsem etrafı patlatarak girerdim. İçecek iç. Abi şu oyunu TPS de yapmalıydınız kesinlikle ya. Şu TPS TPS'de olsa ne keyifli olurdu. Dur dur dur. dur. Müziği kapat müziği kapat. Hmm. Hemen şöyle hızlı loot yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çipleri de alalım. Mesajlara çok sonra bakarız. Bizim için şu anda önemli olanlar, etrafta bulabileceğimiz hızlı loot kaynakları. Wow! Yeni giysi güzel. Kullanırım ben bunu. <gülüyor> Dolar! Dolar mı artık bilmiyorum. Yani bir para olsun. Para her zaman iyidir allık senin üzerinden ne var abi cidden mi Dur şunu bir deeceğim şu duvarı kırılabilir yapmışlar da baştan diğer duvarlarda aynısı olmuyor galiba baksanız şuraları kıramıyorum çok. Aha lan adamı kurtarabiliyor muyuz? <gülüyor> Abi çok iyi detay. Kadın varken adamı kömürte iktirip kadını kurtarmaya çalışacağız galiba. Öğreniriz. Bağlanalım. biometal paneli nc <gülüyor> <gülüyor> Abi şu gözlerdeki ışık detayları çok keyifli olmuş ya kara ha demek. <gülüyor> abi yalnız dan burası kasap gibi ya çok çirkin. alan yani kadın diyorsa çıkartıyoruz abi. Lan o çift kaç para'dır kim bilir attık ama. İyi. Olayı da. Kaldız. <gülüyor> diğer adamı, diğer adamı bıraktık. <gülüyor> Rahatla, air hypo. Fuck, izi bir de kaldı. Harika. <gülüyor> bu arada, oyunda çıplaklığı kapatmasaydık şu anda bu sahne. <gülüyor> Daha farklı oluyor olacaktı. Terasa mı çıkardın. ne olacak? Oğlum bu resimler ne? Neyse. Vuh, vuh, vuh, vuh. <gülüyor> tamam. Bir şey yaptım yok birader sakin ol tamam Allah'tan kızı kurtardık ha şunlara baksanız da. Enteresan ya, köpek gibi davrandılar resmen. Can birader bir şey yapmayacağım <gülüyor> Git. Hayret bir şey. <gülüyor> ben kendi açtığım kapıdan çıkarım Çok da kendi kapımı sayınmaz ama. Buralarda bir yer vardı, bakma fırsatım olmamıştı bu arada. Hmm. Emberiz ya, abimiz bize o kadar yardım etti. Bir arabayı çok mu göreceğiz ona? Ha, var <gülüyor> her yerden loot'u yapmayı eksik etmiyorum. all yours on beat as it Oyun yeni çıktı abiler bu kadar bug'lar çok normal. <Gülüyor> İyi görüşelim ara abi. Vaka o kadar. <Gülüyor> Evet. Vurmamız gerekiyormuş biraz. Yaşıyor. <gülüyor> Ayrıntılardan bahsetmesek de olur arkadaşlar hiçbir zaman. Tamam, tamam. Abi, asansör kapağının içinden geçersin diye düşündüm. Öyle olmuyor galiba. Canı istemedi. Ben sürmek istiyorum. Abi ben sürmek isterim. Vallahi ben sürmek istiyorum ya. Allah kahretmesin ki ben sürmek istiyorum. İyi sür. Abi. Oyun açık dünya. Arabanla her yere dolaşabiliyorsun. Ama daha sadece ucunu gördük işin. Siz <gülüyor> <gülüyor> her yerde edepsiz, edepsiz edepsiz reklam panoları biz şöyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sevimsin. <gülüyor> Aga ve bu kadar çok mu seviyorsunuz harbiden? Biz de legend oluruz ne olacak? Arkaya kadar dönebiliyor muyuz? <gülüyor> Aga ve takıldığımız yeri de mi kapatıyorlar? <gülüyor> mü? Lan! Galiba bir şeyler başlayacak. Alt düğmesini iki defa bas. Tamamdır. Optik sıfırlama yapalım sana da. Tamam. Abi çıkamıyorum hackten. Abi hekten çıkamıyorum. Ay. Abi çıkamıyorum hackten. Abi oyunun bakı yapacak bir şey yok. Burayı... Ekleyerek gideceğiz, kısa devre yapsan abi sen Biz bence işimizi görürüz Neyse bari ızl Abi sana bir şey yapamıyorum <gülüyor> Ha ah, normal şey geçtik Tam dedim ki Abi çok üzücü bir bug oldu bu ya Normalde yayındayken böyle olmamıştı İbarek ekledik hepsini gene fazla hasar almadık ya Oyunda arkadaşlar yeni çıktığı için daha bug'lar var Eminim bir haftaya kadar büyük bir güncelleme gelir ve Düzeltirler bunları Öyle olmasını umuyorum Bu arada yayındayken de aracımızın tam Böyle şu camın orta kısmından bir kurşun deliğimiz vardı. Demek ki vurdukları yerden hasar alıyor. Bu güzel bir nokta. Ekleeyim mi lan seni de? Ekleeyim mi? Tamam. Allah seni ekleyeyim mi? Officer ma'am. ma'am. Hemen yağ çekmeye başladı a <gülüyor> abi adam güzel sıkı ama şimdi haklı vermek lazım <gülüyor> destek çıktık They the last. Okay, on your way. abi. Dalga geçebilir. Ah, geçebilir. Saatul salih hatta ha. <gülüyor> çaktık çaktık abi. Oo. Ekleyelim mi size? Gerek kalmadı. Abbo polisler. Abi hiç iyi fikir değil onlara ateş etmeniz. Ay. Ayrılman gibi iman et Of. Bak, bak, bak, bak, bak. Gidip bir de tekrar sıktı. Ay, bu arada harbiden yok ettiler ha feci. Yok ya, manzarayı da izleyelim abiler yani, oyuna... O kadar övdüler yani şehrini. Harbiden de güzel bir şehir. Bu manzarayı atlamak ayıp olurdu. <gülüyor> Eminim olursun. Börde beyler, aracımız ilk yayındayken vurulduğumuz için sürekli buralarda whoop, whoop, diye böyle sesler çıkartıyordu böyle o... Artık nereden hasar aldıysa böyle tekliğe tekliğe falan gidiyordu. Güzel detaylar bunlar. Görüşürüz kardeşim. Biz de yerimize gidelim. Her şeyi Tanıdığım bir gezerde tamsanlık bir şey var. S i̇yi en azından iş bakmak için çok da uğraşmıyoruz. Lan o ne? Böyle bezelye reklam mı yapılır? Allah kahretmesin. Oh, eee hey, ablalar. Acaba yardım edebiliyor muyuz? Aa yok yok yok. Yok ekleyemiyorum. Ama eklesem güzel olurdu. Ne bileyim. Ablalara yardım etmiş olurduk. Yapacak bir şey yok. Ve arkadaşlar buraya gelmişken bitirebiliriz. Çünkü artık arkadaşlar yayınla bitirdiğimiz noktaya gelmiş bulunduk. Öyleyse güzel kardeşlerim, sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi takipte kalın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.